Merhaba sevgili kova burçları, Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet, Ekim ayı retroların bittiği özellikle terazi ve koç aksın hareketli olduğu ve sizin için iletişim trafiğinizin aktif olduğu hukuksal ve yargısal bir takım işlerle uğraştınız. Belki de hayatınıza artık yeni bir yön e, vermeye gayret gösterdiğiniz ve belki bu süreçte e, bolca iletişim trafiği sağladığınız bir ay olmuş olabilir. Kasım ayı da sizin için oldukça önemli olacak. Özellikle akrep ve boğa burcu temalarının ön planda olması. Bunun yanı sıra bu ay gerçekleşecek olan çok önemli bir tutulma. Bu aya aslında yön veriyor olacak. Bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan da anında haberdar Olmuş olursunuz. Özellikle Ekim ayında yaşadıklarınızda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen bakalım Kasım 2021 gündemine. 4 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 10. evinde etkili. Dolayısıyla kariyer hayatınız, kamusal statünüz, toplum önündeki değerlendirme biçiminizle alakalı bir yenilik söz konusu. Belki birçoğunuz bu süreçte bir kararını açıklayabilir, yeni bir işe girebilir Kariyer hayatıyla alakalı bir değişim söz konusu olabilir. Bir takım kararlar alabilirsiniz. Özellikle ebeveynleriniz, otorite figüründeki konumundaki kişilerle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Aynı zamanda evlilik, evlerinizdeki değişiklikler ve gündemlerde yine keza insanların dikkatini çekebilir ve siz artık bazı kararlar almak mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Tabii yeni ayın açılarını Zamanı geldiğinde zaten detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. 5 Kasım tarihinde Venüs Oğlak Burcu geçişi başlayacak. Venüsün Yay Burcundan çıkıp Oğlak Burcuna yerleşmesiyle beraber. 12. ev tamaları ön plana çıkmaya başlıyor. Sizin adınıza sevgili kova burçları. Burada Venüs'ün 12. eve geçmesi özellikle sezgisayarlarınızın çok artacağı anlamına gelmekte. Ee, geçmiş aşkların, geçmişteki ilişkilerin veya geçmişteki maddi durumların, parasal durumların tekrar tekrar gündeme geleceği anlamına da gelebilir. Ee, bunun yanı sıra gizli bir ilişki, gizli bir flört yapabilirsiniz. E Adık olmamış bir ilişki veya platonik bir ilişki anlamına da gelebilir. Yani böyle bir olayın içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Aynı zamanda bazı gizli düşmanlıklar özellikle ikili ilişkilerden kaynaklı veya kadınlardan oluşan bir takım gizli hayranlıklar veya gizli düşmanlıklar da yine Venüs'ün 12. ev geçişinde etkili olabilir. Yine 5 Kasım tarihinde Merkür Akrep Burcu geçişi başlayacak. Merkür'ün de Akrep Burcu geçişiyle beraber özellikle e, iş hayatınız, kariyer hayatınızla alakalı e, gündemler fazlasıyla zihninizi meşgul etmeye başlayacak gibi gözüküyor açıkçası bu süreçte. E, Merkür'ün 10. eve geçmesiyle beraber iş görüşmeleri yapmak, e, kurumlarla yazışmak, bazı yerlerden onay veya terfiyi beklemek, e, bunun yanı sıra bir kararınızı açıklamak, insanlara evlilik kararı almak gibi işi bırakmak kararı almak gibi, emekli olma kararı almak gibi. Bu tarz geleceğinize yönelik somut bazı kararlar alma noktasında zihninizin aktif olduğunu ve meşgul olduğunu söyleyebilirim aslında Kasım ayı itibariyle. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise bu ayın en önemli olayı Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Biliyorsunuz ay tutulmaları e, Dolunay'ın daha etkili çalıştığı e, gökyüzü olaylarıdır. Ve e, bu tutulmanın önemi ise aslında 2022 senesinde yaşayacağımız akrep ve boğa aksının tutulmalarının ilki olması. Ve bunun yanı sıra e, bir sabit yıldızla kavuşumu. Bu da kabut Algol sabit yıldızı. E, bizim çok da hoşlanmadığımız, çok da e, haz etmediğimiz bir sabit yıldızdır. Dolayısıyla biraz sert enerjiler, sert etkileşimler bu tutulmayla beraber söz konusu olacak gibi özellikle yükselen dereceniz 27 derece civarındaysa buradan daha sert bir etki alabilirsiniz. Ancak tabi ki dereceler önemli bilhassa sabit yıldızlarda. Dolayısıyla bu derecelere yakın değilseniz herhangi bir şekilde endişe edecek bir durum yok. Tabii ki bu derecelere yakınsanız da endişe edeceğiniz bir durum yok. Bazı kırılmalar ve dönüşümler yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Her birimizin Dönem dönem yaşamış olduğu gibi. Evet, boğa burcunda meydana gelecek sizin haritanızın dördüncü evinde. Özellikle aile temasının çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Kendi konfor alanınız, kendi güvenlik alanınızla alakalı bir sarsıntı var. Burada ailenizle alakalı bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Ailenizle alakalı bir durum ortaya çıkabilir sevgili kova burçları. Bunun yanı sıra aniden bir taşınma gündemi, aniden bir yer değişimde söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra ailenizle alakalı bir takım kırılmalar ve önemli deneyimler yaşanabilir gibi de gözükmekte açıkçası. Özellikle ebeveynler, aile büyükleriyle alakalı. Bazı olaylar olabilir veya sizin kökleriniz, atılarınızla alakalı bir takım farkındalıklar yaşamanız anlamına gelebilir. Biraz böyle açıkçası derinden sarsılacağını size duygusal anlamda zorluk yaşatacak bir tutum olabilir gibi de gözüküyor. Çünkü 4. evinizde meydana geliyor. Yükselenize kare yapıyor. Yani biraz güvendiğim dağlara kar yağdı veya en güvenli alanımda sarsıldım, deprem etkisi yaşadım dediğiniz süreçlerde. Mümkün açıkçası ama tabii ki bunlar aslında sizin dönüşümünüz için sizin gelişiminiz için bir takım vasıtalar ve araçlar bu şekilde değerlendirmek gerekli diye düşünüyorum. Evet tutulma oldukça önemli ve 2022'nin de aslında belirleyici faktörlerinden birisi ama tutulma zamanı yaklaştığı zaman. Zaten bu tutulmaya dair uzunca bir video plan, planlıyorum e, paylaşmayı sizlerle. O nedenle bu video içerisinde çok fazla yer vermeyeceğim. Şimdi devam edecek olursak Kasım ayı gündemine. 21 Kasım tarihinde güneş akrep burcundan çıkıp yay burcuna yani sizin 11. evinize geçiyor olacak. E, Güneşin 11. evinize geçmesiyle beraber odağınız biraz daha kariyer hayatınızdan e, ve toplumsal imajınızdan kariyer gelirlerinize Sosyal çevrenize, arkadaşlık ilişkilerinize, kalabalık gruplara ve çevrelere yöneliyor olacak. Burada bazı arkadaşlarınızın hayatındaki durumlara odaklanabilirsiniz. Yeni bir takım hedefler, planlamalar üzerinde ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda kariyerinizde yükselmek, kariyer gelirlerinizi artırmakla alakalı bir motivasyon elde ediyor olabilirsiniz. Bu tarz konulara daha çok kanalize olacağınızı görüyoruz. 24 Kasım tarihinde de Merkür de akrep burcundan çıkıp yay burcuna yerleşiyor olacak. Bu yerleşimle beraber aslında Güneş'in ve Merkür'ün burada bulunmasıyla beraber bazı kararlar alıyorsunuz sanki. Belki... Sosyal çevrenizle alakalı bir gündem ortaya çıkıyor olabilir. Arkadaşlarınızla fazlasıyla diyalog halinde oluyor olabilirsiniz. Ee, bazı yeni tanışmalar, yeni sosyal çevrelere girmeler de mümkün gibi gözüküyor. Kalabalık gruplara girebilirsiniz. Kalabalık çevreler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bunun yanı sıra kariyer gelirlerinizle alakalı önemli haberler, önemli gündemler ve kararlar da yine hayatınıza dahil olabilir gibi. Gözükmekte 24 Kasım tarihi itibariyle başlayacak ve Aralık ayının önemli bir bölümünde de etkili olacak Merkür'ün yay burcu transiti esnasında. Evet ayın sonuna doğru yaklaşırken 26 Kasım tarihinde Satürn ve Kiron sekstilini deneyimliyor olacağız. Aslında Satürn Kiron sekstili 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünüm. Ee, ve tabii ki ara ara e, kesinleştiği, tam görünüm oluşturduğu tarihler var. 26 Kasım'da bu tarihlerden birisi. Ee, Satürn 8 derece kova burcunda yani sizin burcunuzda, Kiron'da 8 derece koç burcunda yani 3. evinizde olacak. 1. Ev ve 3. evi aksında e, destekleyici bir görünüm var. Bunlar özellikle yakın çevrenizle alakalı e, aşamadığınız, bir takım iletişim problemleri varsa bu problemleri iyileştirmek, şifalandırmak adına bazı fırsatlar elde edebileceğinizi gö gösteriyor. Ee, bunun yanı sıra doğru yerde doğru kararı vermek, doğru imzaları atmak, doğru cümleler sarf etmek e, ve doğru yerlerde bulunmakla alakalı bir gündeminiz de söz konusu olabilir. Yani bir şekilde... Alacağınız kararlarda hızlı davransanız da kendinizdeki o blokajı kaldıracak gibi gözüküyorsunuz. Kendinize daha iyi ifade edecek gibi gözüküyorsunuz. Eğer yakın çevrenizle alakalı bazı iletişim problemleri varsa bunları da şifalandırabilecek, çözümleyebilecek gözüküyorsunuz. Eğer vasıtalar ve araçlarla alakalı bir takım gündemleriniz varsa da bunlarla alakalı da güzel gelişmeler mümkün gibi gözükmekte sevgili kova burçları. Evet Kasım ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.